Ha kardeşim satın almacıya buton kutusu dedik. Allah aşkına buton kutusu marka yok. Buton söyledik. Marka yazıyoruz. Adamın aldığı butona bak. Şey bak. Bu nedir? Start stop butonu istedik. Bak, emas yazdık. Allah'tan bunu emas göndermişler. Ondan sonra butonu toplayacağız. Bak. Aşağı yukarı sağa sola. Start stop. Butonu toplayacağız. Butonu toplarken bak. Aşağı. Aşağı. Yani yukarı aşağı. Sağ ve sol yapacağız. Bak. Oturturken buralarını kırmadan oturtamıyorsun. Bir dizayn yapılmış. Bak. Yukarı aşağı. Sağ veya sol. Al. Ondan sonra uğraş burada buton toplayacağım diye. Ne yazdıysak al gel markasını işte. Bizi ne uğraştırıyorsunuz? Gındık, gındık şeylerle. 3 kuruş para az vereceğim diye ne halleri sokuyorlar bizi ya. Şuraya bak. Ne adı belli, ne sana belli anasını. Şuraya Buton tutacağız. Bak. Şuralarını kırmadan birbirine oturtamıyorsun. Hah. Bak. Buldur kaydır işlerle uğraşıyoruz. Bir kere yapıyorsun ya adam gibi malzemeyi al. Ne yazmış siz markasını ona göre al.